Bu videoda, fonksiyonların x ve y kesişimlerini kullanarak doğrularını çizeceğiz. İlk olarak, bir doğruyu iki nokta ile tanımlarsınız. Eğer bu iki noktayı bulursanız, bunları doğrusal olarak birleştirip, kenarlarını uzatarak doğrunuzu elde edebilirsiniz. Bu, bizim bu videoda ne yapacağımızın kısa bir özetiydi. Alacağım bu iki nokta, doğrunun eksenlerle kesiştiği noktalar olacak. Bu noktalar, doğrunun x ve y eksenini kestiği noktalar. Şimdi de bunu daha anlaşılır hale getirelim. Grafik kağıdının üzerine işaretlediğim yerde x eksenini görüyoruz. Evet, bu x eksenimiz. Burada da tam ortada yukarı ve aşağı giden y eksenimiz var. Bu da y eksenimiz. Şimdi de x ve y kesişimleri diyerek neyi kastettiğimize bakalım. İlk olarak a şıkkı ile başlayalım. Daha iyi anlamanız için, bu kısmı aynı değil de farklı bir renkte yapacağım. a şıkkında bize verilen denklem, y eşittir 2x artı 3. Öncelikle, x'e 0 verdiğimiz zaman ne olacağını bakalım. x 0'a eşit olduğunda, y kaça eşittir? y' de 2 çarpı 0 artı 3'e eşit olacaktır. Evet. 2 kere 0, 0 eder. Yani y eşittir 0 artı 3. Bu da 3 demek oluyor. x noktası 0 iken y de 3'e eşittir. Ve bu da denklemi sağlıyor. Doğrunun üzerinde. Bunu yerleştirelim. 0'a 3 noktası. Kısacası bu nokta bize doğrunun x 0 iken y ekseni kesiştiği noktayı verdi. Biz buna y kesişimi diyoruz. Çünkü doğrunun y ekseniyle kesiştiği nokta burasıdır. Bunu da x'e sıfır vererek buluruz. Şimdi x için de aynısını yapalım. y'ye sıfır verelim. Bu durumda y sıfır iken denklem sıfır eşittir 2x artı 3 oluyor. Bu aşamada iki taraftan da 3 çıkarabiliriz. Şimdi de elimizde eksi 3 eşittir 2x var. İki tarafı da 2'ye bölelim. Böylece eksi 3 bölü 2 eşittir x oluyor. Şimdi ikinci nokta olan eksi 3 bölü 2'ye 0 noktasını da biliyoruz. Şunu biliyoruz ki, x ve y'nin bu değerleri denklemi sağlamaktadır ve bu nokta doğrunun üzerindedir. Burada y değerimiz 0. Bu bizim gösterdiğimiz ikinci nokta. x ekseniyle kesişiyoruz. Bu çizdiğimiz nokta bizim x Kesişimimiz. Eğer doğruyu çizmek gerekirse, bunun gibi bir şey olacak. Yaklaşık olarak. Bu doğru bu noktalardan geçecek ve böyle devam edecek. İki yönde de devam ediyoruz. Bu doğru iki tarafından da sonsuza kadar devam edecek. Haydi bir tane daha yapalım. Eğer yaptığımız sorulara göz atmak isterseniz, her zaman videoyu durdurup tekrar izleyebilir ve biraz daha inceleyebilirsiniz. Bunu yapmamalıydım. Eksenleri kapattım. Hala x ve y eksenlerinin kenarlarını görebiliyorsunuz ama neyse tekrar çizelim. Bu benim x eksenim. Bu da benim y eksenim. Şimdi de b şıkkını yapalım. Bu da oldukça ilginç gözüküyor. b'de denklem 6 çarpı x eksi 1 eşittir 2 çarpı y artı 3. Yine x'in 0'a eşit olduğu duruma bakalım x'e 0 verdiğimizde, denklemin bu tarafı 6 çarpı eksi 1 olacak, değil mi? Çünkü x 0. Böylece 6 çarpı eksi 1 eşittir eksi 6. Bu da eşittir 2y artı 6. y'yi ve 3'ü 2 ile çarptım. Her iki taraftan da 6 çıkarabiliriz. Böylece eksi 12 oldu. Eksi 12 eşittir 2y. Her iki tarafı da 2'ye bölelim eksi 6 da y'ye eşitmiş. Doğru üzerinde olduğunu bildiğimiz ilk noktada, x 0 iken y eksi 6'ya eşit. Bu bizim y kesişimimiz. Şimdi de y 0 iken ne olduğuna bakalım. Öncelikle bize verilen denkleme bakalım. Farklı bir renkte yazayım. y 0'a eşitken, parantezi içeriye dağıtalım, 6x eksi 6 eşittir 2 çarpı y, 0 olduğu için, 2 çarpı 3 olacak, bu da 6'ya eşit olacak. Şimdi de iki tarafa da 6 ekleyelim. Bunu buradan yok etmek istiyorum. 6x eşittir, sağ tarafa da 6 ekledik, 12 oldu, bu da x oldu. İki tarafı da 6'ya bölelim, yani x eşittir 2. Böylece diğer kesişim noktamızda ise, x 2 iken y 0'dır. Yani elimizde x eşittir 2 ve y eşittir 0 noktası var. Evet, tam burada. Bu da bizim x kesişimimiz. Bu iki nokta arasındaki tüm bağlantıları birleştirirsek bunun gibi bir şey olacak. Tamamen düz olarak çizememiş olsam da siz burada anlatmak istediğimi anlamışsınızdır. İki nokta bir doğruyu tanımlamaktadır. Bunlardan bir tane daha yapalım. Bu eşitliklerden bir tane daha yapalım. Yukarıdaki boşluğu kullanalım c şıkkını yapmadan geçiyorum. Bunu isterseniz kendiniz de yapabilirsiniz. Şimdi d şıkkını yapacağım. Denklemimiz x artı y eşittir 8. Bu oldukça basit ve anlaşılır bir denklem. x 0'a eşit olduğunda y kaç olur? Eğer x sıfır ise y 8'e eşittir. y 0'a eşitse x kaç olur peki? Bu çok hızlı oldu, neredeyse bu şıkkı bitirmek üzereyiz. x artı 0 eşittir 8'dir. Noktamız 0'a 8. Bu y kesişim noktamız. İşte ikinci noktamız 8'e 0. Bu da x kesişim noktamız. Şimdi yine bu iki nokta arasındaki tüm noktaları birleştirelim. Böyle bir şeye benziyor. Şimdi de bu problemi çözelim. Markette çileğin bir kilosunun fiyatı 3 liradır. Muzun bir kilosunun fiyatı ise 1 liradır. Elimde muz ve çilek almak için 10 liram var tam 10 lira harcayarak alabileceğim muz ve çilek miktarını gösteren bir grafik çiziniz. Güzel. Öncelikle eksenlerimizi çizelim. Bu sefer biraz daha düzgün çizmeye çalışacağım. Bu benim yata eksenim. Ama eğlence olsun diye x eksenine x değil de çilek ekseni diyeceğim. ç çileğin baş harfi olduğu için bu eksene ç ekseni dedik. ç çileklerin ağırlığını gösterir. Şu an ne yapacağımı tahmin ediyorsunuz herhalde. Muzların ağırlığı için de m harfini kullanacağım. y ekseninde m ekseni yapalım. Peki. Muzların ağırlığını ise dikey eksene yazacağız. Yani bu bizim m eksenimiz. Peki çilekler 3 lira. Bu çileklerin kilosunu ifade ediyor. Bu da muzların toplam kilosu. Tamamdır. Çileğin kilosu 3 lira, muzun kilosu ise 1 lira kaç lira harcayacağım? 3 lira çarpı çileklerin ağırlığı kadar harcama yapacağım, çünkü fiyatı 3 lira. Ayrıca 1 lira çarpı muzun ağırlığı kadar da muz için harcayacağım. Ve toplamda 10 liramız var. 3 çarpı çileklerin kilosu artı muzların kilosu eşittir 10 olacak. 1 m, m ile aynı şey. Yani bu tekrar 3 ç e artı m 10 diye de yazabiliriz. Şimdi bunun grafiğini çizelim. Şimdi çilek almadığımızdaki duruma bakalım. Yani çileklerin ağırlığı 0. Bu denklem şimdi nasıl olacak peki? 3 kere 0 artı m eşittir 10. Bu da 10 eder. Yani m 10'a eşit olacak. Böylece eğer 0 kilo çilek alırsam yani kısacası çilek almazsam 10 kilo da muz alabilirim. Şimdi diğer kısımda ne yapmamız gerekiyor? Muz almadığımızda ne olur? Muzlardan hiç almadım. Tekrar yerine koyalım. 3 çarpı çileklerin kilosu artı 0 kilo muz eşittir 10 kilo ediyor. İki tarafı da 3'e bölelim. Eğer hiç muz yoksa, 10 bölü 3 kilogram çilek satın alabilirim. Bu da, 3 tam 1 bölü 3'e eşit demek. Noktamızın koordinatları ise 3 tam 1 bölü 3 kilogram çilek ve 0 kilogram muz oluyor. Yani 3 tam 1 bölü 3 kilo çilek ve 0 kilo muz var. Şimdi yine doğrumuzu çizebiliriz. Burada tüm doğruyu çizebileceğim ama sistemin sadece birinci çeyreğinde çizilecek. Çünkü negatif sayıda muzumuz olamaz. Ayrıca muz da satmayacağım ve negatif çileğimiz de yok. Ayrıca çilek satmak da söz konusu değil. Sadece bunların ikisini alabiliriz. Bu da satın aldığım miktar. Bu diğerlerine göre daha kesin çünkü tüm olabilecek tüm değerler grafikte gösterilebiliyor. Mesela buradaki nokta, tam olarak çizebiliyor muyum emin değilim ama bize eğer 5 kilo muz alırsak 2 kilodan az bir miktarda çilek alabileceğimi söylüyor. Bu bana gösterdiği şey. Eğer 3 kilo çilek alırsam, tam olarak 3 kilo çilek alırsak 1 kilo muz alabilirim. Buradaki her nokta tam 10 lira harcayarak çilek ve muz alabileceğimiz tüm kombinasyonları bize göstermektedir.